Hepinize merhaba arkadaşlar bu videoda Taktik Force'da Taktik Force'da Agora haritasında takım maç oynuyoruz elimde P90 var Full set desen hariç Oha Hafif bir titreme var anlamadım Bu aralar çözemiyorum Ya format istiyor bilgisayar Güzel bunu da aldık Umarım videolarınızı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Kanalıma da abone olabilirsiniz destek için. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hele öneri. Oo gördü beni. Heh. Ölmemem lazım. Kasma Kasmıyorum Kasmıyormuş tamam. <gülüyor> <gülüyor> Niye dil çıkarttım hiçbir fikrim yok. <gülüyor> Güzel. Şöyle bombasam ne olur ki da? Belki tutar. Tuttu. Güzel. Abi bu silah çok seri atıyor. Aşırı iyi arkadaşlar. Tavsiye ederim yani. İyi. Kasma sorunu da gitti. Çok şükür. Ananı. Hayı bombanı ya. Çok ses verdim. Şuradan bir geçen var. oradan da bir geçen var. Yerde lan yerde duymadı. Güzel. Ah vuracaktı zaten ya. Bir de kafasına iyi defanssaydım belki hayatta kalabilirdim. Değil mi? Abi niye titriyorsun titreme ama kim ya? Şöyle atsam acaba çıkarım. Güzel. Devam ediyorum abi. Arkadaşlar yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Ne videolar gelsin. Eğlenceli içerikler gelsin mi? Çekiyordum ya hani ekipçe. Güzel. Adamın hayatını kurtardı. Oho. Ah be. Tabi elinde şey var adamın. MPT sıkıyor. Bu biraz sıkıntılı arkadaşlar. Ama güzel yani. Gerçekten seri atıyor. Bir de hasarı da oldukça iyi. Tabi MPT değil ama. İyi Atış hızı çok iyi arkadaşlar Tabi bir de full set olduğu için Biraz da kolay oynamanın Sebebi olabilir o Adam gördün mü beni Güzel Lan lan lan lan Ananın atma Oğlum atma şunu ya FPS Drop yiyorum ya Drop yorum yani Atma sen ne güzel olacak lan. Kasma amına kuduğum. Hadi be. Göstermemem lazım. Sık. Şuradan gelecek. Güzel. <gülüyor> Hayırdır kaçım. Güzel. Ses kasmak çok önemli. ki takım maç olduğu için. Ses kasmak biraz daha basitlikti durmadan doğup doğup geliyorlar. Abi, orada da mi vardı? Oo, ben Yok. Lan lan lan lan. Abi ya. Vallahi durmadan drop yiyorum. Bir art, artı baksana şey diyor titriyor. Belki videoda gözükmez ama kaydederken titriyor. Tabi bahane bulmuyorum da. Olanları söylüyorum. Şöyle bir atsam acaba Tutturabilir miyim? Oo, orada adam vardı gördün mü? Güzel. Lan yarı canımı Almasaydı iyiydi. Şöyle birazcık da yerden mi gitsem? Ama adam olabilir burada. Aha vallahi gördüm. Bir. Onu gördüm. Bir orada var. Bunu Almam lazım hemen. Ananın ah. Neyse onu aldık da Oradan da flakkaya selamlar olsun Hemen şunu alayım da Abi bu silah efsaneymiş Belki ben var ya bunu kullanabilirim <gülüyor> Yapacağım bir şey yok kanka Oh da adam yokmuş Yok ona atamam tek Uza uzağa sprey atmayacağım bu silahla arkadaşlar Ananı Kasmasam var ya, o kadar mutlu olacağım ki Ananı ya Neyse 20'ye 8 gidiyoruz gene iyi Ne olacak 3 dakikamız var yeniyoruz Bayağı bir fark açmışsız ama Uza Aslında burada durmasam var ya Uf vurdum ama Lan ne yapıyorsun Lan oğlum şu nişancıya karşı oyna hiçbir beceremiyorum arkadaşlar. Hareketli olmam lazım, o da... işte sıkıntı ya. Pek sevmiyorum nişancıya karşı oynamayı. Abi işte, amına koyun ya. Öyle abi, vallahi sinirlendim ya. Yani. Abi nasıl ölmüyorsun sen ya, imkansız lan. Öyle abi. Arkadaşlar biraz aşağıda mı oynasam? Şöyle birazcık yılanlık yapayım. Güzel, neyse onu aldık, onu öldük. Olur. Şuradan biri mi gelecek acaba? Güzel. Birazcık Kötü bir sprey attım ama yapacak bir şey yok. Adam çok Abi bloklama. Abim bloklamasana. Yine heyecanlanıyoruz ya. Güzel. Öldürdüm. Var mı lan şöyle bir Göstermeyim. Hadi abi, yat aşağı. orada bir adama bakıyor göstermem Göstermemem lazım, 28 saniye. Ulaş lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun? Aynen P90'ı ben de yeni oynuyorum ama güzelmiş. Lan abi şunu attı işte. Neyse kazandık arkadaşlar maçı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Böyle videoların devam için like'lama, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olabilirsiniz destek için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşça kalın. gördüm bak. O da beni Allah!